Merhabalar, sizi bilmem ama ben özellikle ev yemekleri yapan lokantaların önünden geçerken mutlaka bakarım. Bamya var mı diye bakarım, zeytin bakarım. Belki egeli olmamdan dolayı da Bamya meraklısı olduğumu söyleyebilirsiniz. Ve Amerika'daki ünlü bir beslenme uzmanının Bamya önerisi üzerine ben de o yazıdan size çok kısa bir bilgi derledim. Tabii ilginç bir nokta var, Kleopatra'nın favori yemeği Bamya denince ben de şaşırdım. Ama işin doğrusu bamya Nil'in çevresinde Mısır'da ve Etiyopya'da yaygın olarak yetişiyormuş. Milattan önce 1200 yıllardan itibaren bamya o bölgede olduğu biliniyor. Amerika'ya da 1700 yılında gelmiş. Tabii ki oranın bitkisi olduğundan dolayı da Kleopatra'nın üzerine yıkılmış bu bamya meselesi. 17 tane de bamya yemeği varmış. Çok ilginç. 100 gramında çiğ, 33 kalori var. Karbonhidrat Şeker, protein, kalsiyum, demir, potasyum oranlarını görüyorsunuz. Bunların da herhangi bir ekstra özelliği yok. Biraz beni şaşırttı bu açıdan. Örneğin içinde hiç D vitamini yok. Fakat bizim dikkatimizi çekeceğimiz önemli bir konu var. O da lif. Ve liften zengin. 3.2 gram var 100 gramında. Ve bu bizim günlük lif ihtiyacımızın önemli bir miktarını karşılıyor. Yaklaşık saptanan günlük miktarın %11'ini biz mamya'dan elde edebiliyoruz. Böyle bir faydası var. Onun haricinde bizim özellikle liften zengin olmasından dolayı önerilen bir konu var. O da kolesiyoli düşürmede yardımcı. Yani direkt düşürüyor diye bir şey söyleyemezseniz ama yardımcı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir de gastrit ve ülserde yararlı olduğu söyleniyor. Çünkü ilgili helikopolar plori bakteslerinin ...etkisini azaltıyor. Özellikle Asya-Çin'de bu yüzden kullanılıyormuş. Bir de astım amacıyla da Çin'de kullanıldığı veriler de var. Bunun haricinde pek çok yerde görebilirsiniz. Meme kanserin hücrelerinin gelişimini etkiliyor. Fakat bu tamamen deneysel bir şey. İnsanlarla ilgili herhangi bir çalışma söz konusu değil. Görürseniz lütfen şaşırmayın. Bir de hafıza ve Alzheimer'a etkili olduğu iddia ediliyor. Önemli uyarı var. Çünkü böbrek taşı konusunda uyarmamız gerekiyor. Oksalattan zengin bamya. Özellikle böbrek taşı olanların biraz bamyadan uzak durması gerekiyor. Ama korkmayın çok miktarda bamya yemeniz lazım. Ama gene de bunu bir uyarı olarak kenara koyalım. Bamyanın yemeğinin yanında zeytinyağlısı yani etlisi gayet iyi. Fakat çorbasının da çok güzel olduğunu size söylemek isterim. Özellikle Avrupa'da bazı mutfaklarda bamya çorbası özel olarak yapılır. Evet. Kısa bir video görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.